arkadaşlar yeni, e, yeni yeni videoma hoş geldiniz. E, bugün sizler birlikte voleybol challenge yapacağız. E, bu oyundaki amacımız ise şu olacak. Şimdi biz AVC ile topu falan sektirmeye çalışıyoruz. Diğer takıma doğru şekilde. E, maviler biziz, kırmızılar şunlar. Tamam. Başladık. Hadi bakalım. evet bir puan biz aldık arkadaşlar bakın biz şu taraftayız evet zıplatıyorum ben zaten ikinci skoru aldık hadi yenelim inşallah Yine o tarafa gitti Yine zıplattık Bir tane Arkadaşlar şu anda iyi ilerliyoruz Bir puan da onlar aldı ee, Biz sağ taraftayız Oynanışa göre oyun taraflarımızı değiştiriyor zaten. Top hep onlara geliyor nedense. Ee, onlar AVS değil oynuyor arkadaşlar. Bu oyun online yani sanal olarak değil. Biz de okla oynuyoruz. Evet. Ben hiç basmıyorum şu anda. Onlar kendi kalelerine gole atıp tutturuyoruz. Birinci player wins. Biz kazandık. Bakın. Mavi takım. Biz. Mavi takım. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Evet. Hadi be bu sefer onlar aldı. Birinci skoru. Evet onlara gitti. Aa çok heyecanlı arkadaşlar çok heyecanlı. Yükseliyor bir de. Biz attık bu sefer. Yükselip uzuyor. File yükselip uzuyor. Zorlaşıyor yani. Top kime gidecek? Onlara gitti. Evet yine. Biz puan aldık. ikiye bir öndeyiz şu anda. Beş yapan kazanıyor. Bize mavi takım seçiliyoruz. Evet bomba. Bomba biz yemedik biz yemedik <gülüyor> zıpladım yandan bende evet hadi kimde top hadi bakalım hop hayır hayır hayır hayır hayır evet dördüncü puanda biz aldık son bir puan son bir bakın bir eğlenip titriye yiyeceğimden hadi bir puan ya hadi o gol de yiyin. ve evet biz kazandık birinci player wins birinci player biziz Evet arkadaşlar, Player 1 wins. Şimdi iki kişi bir oynamayı deneyeceğim. E bu sefer iki takım birden hareket ettirmeye çalışacağım. Yani AVSD ile okla birden oynayacağım. Evet attık yine. yeeees evet aldık birinciyi arkadaşlar şey, bu arada ben bilgisayarın sesini biraz kıstım da sesim az gelebilir yani kulaklık takabilirsiniz az gelir Aaa sefer ondan Bombada bizde patladı Double point Ben zıplattım ama oradaki takımı Tamam 3'e 1 yeniyoruz Şu taraftayız Snow and net Uzun file diyor Kar ve uzun file Hadi bakalım Şaşırın Aaa çok heyecanlı Tamam Evet, dörde bir yeniyoruz. Hadi. Yes. Yine bize geldi. Hayır hayır hayır, hayır. uzat. <gülüyor> Ya bize geliyor sürekli başkasına gitsene. Oh Adam takımdan çıktı, takımdan çıktı. Nasıl bir şey bu? Ya bunların ne küçük kafaları var. Tamam. 1 dakika. Evet. Kime gidiyor? Kime gidiyor? Ve Kime gidiyor? Bize mi geliyor? Bize geliyor. Hadi bakalım. Ha, attım şöyle. Hayır, hayır karşı tarafa geçmesin adam, hayır. Evet 5-2 Yendik Çarptı yere Top Hani Tek geldi zıpladım ama boşluk açtı sayılmaz ki boşluk açtı tamam onlar da day ve evet. Skor biz aldık şimdi de. Tamam. Ya hadi bize gelsin artık bir ben atayım ya en sonunda en şükür ne iki de bir de araya düşüp düşüp duruyor zaten tamam tamam onlar da onlarda onlar ne yapayım? Jopler topu ne alaka şimdi? Hadi, hadi, hadi uçur. Uçur, uçur topu, uçur topu, uçur topu, uçur topu. Değme, değme. Ah! 3'e 2 öndeler. Geçmemiz lazım, önlerine geçmemiz lazım. Atma bize topu artık lanet olsun. Ya onlara gelsin bir kere de, hadi. Hadi onlara gelsin. Heh sonunda, yakalama, tutma, tutma, tutma, evet, ezikler, 3-3 berabere. son 2 puan kaldı, hadi, tamam, tamam, yine onları geldi, ne ne ne, ne. bakın dalga geçiyorum onlarla zıplıyorum Zıplayarak dalga geçiyorum çok saçma 4-3 öndeyiz Eğer 2 puan onlar alırsa kaybederiz bakın Biz 400 onlar 3 Çok güzel bir avantaj bu Ama fazla da önde yani bir puan Kaybedebiliriz bile Kimde? Yine onlarda ve Hop Git, git onlara Hayır Hayır bir dakika hile Hile bu! Adam o tarafa gitti hile! Bana ne ya! Adam o tarafa kaçtı hile! Bana ne? Ya bana ne! Bana ne! Adam o tarafa kaçtı hile! Bana ne? Hile! Adam o tarafa gitti arkadaşlar. Takımdaki adam o tarafa gitti. 2VS2 değil miydi bu? Nasıl o tarafa gidiyor o zaman, ne saçmalık bu ya? Hadi, hayır! Cık. Yalan! Deyyy! Deyyy artık deyyy! Hadi deyyy! Hadi de artık yeter. Hayır! Onlar yendi 4-5. 4'e 5. 4 e 5. Diğer ikinci player kazandı olsun ya olsun. Benim için ezikler sonuçta. Evet, Sen Tekrar oynayalım. Onlara gitsin artık yeter. Onlara. Ya niye? Niye ben? Niye ben? Ya ben oynamıyorum arkadaşlar. Bu oyun hileli ya. Ya bu hileli. Gerçekten hileli ya. Gerçekten hileli. Tamam, çıkmak istiyorum. Bir dakika. Yakalama, yakalama. Düş artık, düş. Tamam. Bunu attık birinci skoru. Hadi ikinci donlara gelsin, bize çok geldi. Ya bize çok geldi, hile sayılır. İkinci donlara. Hadi onlara at bombayı. Onlara at. Onlara at. Onlara at. Ya hayvan herifler ya. Hayır. Nasıl? Ne adam var o çapı saçma sapan şey. Tamam 2 player oynayalım o zaman